Az sonra diğer yemeğimizi başlayacağız ama ondan önce Profesör Dr. Orhan Tarçın hocamı davet etmek istiyorum Hocam. Nasılsınız? Teşekkürler. Hocam isterseniz böyle geçelim. Ortaya tamam, doğru geçelim. Ki. oradan başlayalım. Öncelikle iyisiniz. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz, kırmadınız geldiniz programımıza. Rica ederim. Sağ olun. Ederim. Şimdi hocam, önce doğru mu yanlış mı ile başlayacağım? Çok önemli bir konuyla başlayacağım. Tabi. E, çünkü bir sürü tabii ki söylenen şeyler var ama e, bizim de e, doğru bildiğimiz yanlışları düzeltmemiz gerekiyor. Mesela onlardan bir tanesi şöyle: Bol ve sık aralıklarla su içersek eğer, virüs akciğerleri değil de mideye gider ve böylece virüs mide asidine dayanamayarak ölür. E, Keşke böyle olsaydı. Keşke tabii su içmekle bunu halledebilseydik. Şimdi eğer ki karşımızdaki kişide virüs varsa zaten onu aldığımız zaman ağzımızla ve burnumuzla alırız. Ve hepimiz %90 zaten burun solunumu yaparız, ağız solunumu değil. Ve tabii ki bunlar burnumuzdan girip burnun arka tarafındaki nazofarynx bölgesine yerleşiyor. Yani burnun arka kısmı oluyor Hı -hı. bu. Hı -hı. ve. Tabii ki içtiğimiz su oraya ulaşamaz. Ulaşamadığı için. Yani doğrudan medyaya gidecek. Yukarıda yerleştiği noktaya dokunmayacağı için maalesef bunun koruyucu olduğunu düşünmüyoruz. Düşünmüyoruz. Yine burun temizlemek de aynı şekilde. Peki burnumuzu temizlerken de yine o e, böyle sinüzitlerden geçen sular var ya mesela yıkadığımız evet. sular. Onlar belki bir miktar etkili olabilir mi? Mesela işin en başındaysa eğer. Ee, şimdi bu konuda e, tuzlu su çekmesi çok tavsiye ilk başında. Ee, başınıza. Evet. Yani bu bir çok karşı falan derler normalde. Ha, Ama bakın, yani karşımızda bir koronolu varsa ve uzun süre temas ettiysek maalesef burna tuzlu su çekmenin de bir önemi yok. Aa, o noktadan tabii. sonra bir önemi kalmıyor. Yapılacak şey. Karşımızdaki kişinin maskesi olacak ve kendimizin de maskesi, maskesi olacak. olacak. Nasıl bir maskemiz olması gerekiyor? E, dilerseniz ona buradan başlayalım mı? Ben, Tabii. E, tabloya bakacağız ama maskenin konusu gelmişken, e, hocam çünkü buradaki bazı arkadaşlarım da maskelerini kontrol etti. Maske takıp korunduğumuzu zannetmekte de bazı, bazı durumlarda yanlış olabiliyor. Hangi durumlarda mesela? Filtrelerine göre değişiyormuş. Nasıl Tabii. anlayacağız maskemizin gerçekten bizi koronavirüsüne karşı koruyup korumadığını? Eğer ki sağlık personeli değilseniz normalde yapmanız gereken şeyce, Cerrahi maskeleri takmaktır. Cerrahi maskeler burada gördüğünüz maskeler. Evet hepimizde var. Bunlar ama. üç katmandır fakat bunların bir özelliği var. Orta katmanında özel bir filtre tabakası vardır. <gülüyor> Biz buna melt blonde deriz. Bunun Türkçesi yok çünkü imal edili şeklinin bir ismidir bu. <gülüyor> Ve bu katman... 3 mikronluk partikülleri tutabilme yeteneğine sahiptir. sahiptir. Eğer ki siz bu katmanı olmayan maskelerden kullanırsanız o zaman bulaşıcı koruyuculuğu son derece düşük olacak. Biz bu şekilde ee, görüp aldığımız her maskenin o sizin o bahsettiğiniz filtre içerdiğini düşünmeli miyiz? Eğer düşünmeyeceksek nasıl anlayabiliriz? Ee, i̇şin açıkçası bunu kontrol etmek zorundasınız ve aldığınız yere özellikle sormak zorundasınız. Şimdi piyasada olan maskelerde ya 3 katman tele vardır ya da Orta katmanın da gerçekten filtre tabakası vardır. vardır. Bunu keserek anlayabilirsiniz zaten kolayca. Güzel bir bakalım ben, çünkü biz bunları e, böyle biliyorsunuz buradan, kutu kutu alıyoruz. Tabii. Buradan ben göstermek istiyorum. Tabii. Kenarlarından kestiniz önce Kenarlarından hocam. Kenarlarından kestik. Tabii bir ucunda. Onu hocam kameralara doğru yapabilirsek. Tabii. Nasıl kestiğinizde görelim. Şimdi. Hı. Kestik ve ayırıyoruz. Şimdi ayırdığımız zaman 3 katman çıkacak burada ve bunlardan bir katmanı, e, orta kısmındaki katmanı e, koruyucu olan katmandır. Tabii biraz açmak zor oluyor. Evet da. tabii o Gerçek... birbirine bayağı bir... Gerçek e, koruyucu maske olduğu için maalesef çoğu böyle değil. Şimdi bakın açtık. Evet. İlk katmanı gösteriyorum ben size. Tamam. İlk katman şeffaf bir katman. Hı hı. Şimdi bu tele katmanı. İşin açıkçası bunun koruyuculuğu çok fazla değildir. Tamam. Şimdi arkasından ikinci katmana geliyorum. Bu biraz yer bahsetmiş olduğum asıl koruyucu, koruyucu filtre olan kısım. katmanı. Melt diye geçer. Bakın. ...bunun altından parmağınızı göremezsiniz. Ha, göremeyiz. Doğru. Ve 3 mikronluk filtre tabakası aslında bu tabakadır. Hı -hı. Bunu geçelim. Diğer katmana geliyoruz. Üçüncü katmana. Hı -hı. Ama burada gördüğünüz gibi yine aynı şekilde parmağımızı çok rahatlıkla görebiliyoruz, görebiliyoruz. bundan. Eğer ki aldığınız... Yani ee, maskelerde bu orta koruyucu filtre tabakası yoksa, yoksa alışveriş merkezlerine giderken kalabalık bir ortama girdiğiniz zaman asansöre bindiğiniz zaman mutlaka diğerlerinden iki tane takmanız gerekiyor. Ha, o noktada artık yani, iki kat takarsak yine bu koruyuculuğu elde edebiliriz mi diyorsunuz bir miktar. Maalesef pek o kadar değil. Da yine değil. de mümkün olduğunca koruyucu katmanı olanlardan almak lazım. Tamam. Şimdi biraz evvel bir maske daha kesmiştik burada. ...buradaki arkadaşların getirdi ...üç katmanlı bir maske bu. Yine gördüğünüz. üç katlı. Yine evet. üç katlı. Bakın, Ama... Bir kumaşı çok ince bunun. Arka tarafını çok Parmağım. kolayca görebiliyorsunuz. Hmm. Bu çok iyi bir şey değil. Gelelim ikinci katmana. Asıl koruması gereken ayar. kata. Asıl koruması gereken kat yine aynı şekilde son derece ince. Parmağımızı görebiliyorsunuz hmm. burada. Ee, yine üçüncü katmana gelelim. Bu da aynı şekilde. Aslında bunda standart... Keler katmanı var. Yani bu maskemizi bu virüsten korumuyor mu hocam? Maalesef koruyuculuğu çok düşük oluyor bunun. Hmm. Onun için diyoruz ki maalesef piyasadaki maskelerin çok önemli bir kısmı da böyle. Bunlardan kullanıyorsanız lütfen iki tane takın. Anladım. Ama mümkün olduğunca orta koruyucu katmanı olanlardan almalısınız. Tabii şöyle bir şey var. Başka maskeler de var. Tabii Örneğin, evet. Örneğin N95 evet. diye geçer halk arasında çok ıı, duyulan ismi. Evet. Veya biz buna... F FFP2 grubu hı hı. diyoruz. Bunlar N95 aynıdır. Bunlar da bu biraz evvelki katmandan, o koruyucu fitre katmanından en az iki tane en var. Iki tane ve var. toplam beş tane. Bunda beş katman var ve yüksek riskli Kişiler bunları kullanmalı. Örneğin hmm. sağlık personeli. Hmm. Fakat bunların da bir özelliği var. Ama ben var. mesela çok korkuyorum hocam. Yani ve ben diğerine çok fazla güvenmiyorum. Diyelim ki yani bir insan olarak. Evet. Bundan da kullanabilirim sonuçta. Takabilirsiniz. bir sıkıntı yaratır mı ilerleyen zamanlarda veya uzun süre taktığımda? Yok yaratmaz. Şimdi şu bak. Bir de diğer tip böyle çok ağır, filtreli N95 ve işte evet. diğer tip ağır FFP2 veya 3 maskeler var. Onları takmak koniktir, daha zordur ama. Bakın bu tip... Şu değil e, mi hocam? Ha evet. Mesela bir tane burada filtreli olan var. Şimdi bakın, bunlar biraz daha ağır maskelerdir ve filtrelir. Fakat bunun da özelliği şu, bu diğerinin bir ventil takılmış olanıdır. Şimdi bununla bunun farkı, bunda ventil olmayan da nefes alıp verirken siz nefes vermeniz biraz daha güç olabilir. Hmm. Özellikle sağlık personeli veya hani laboratuvarlarda çalışırken laboratuvar personeli karşısında insan olmadığı için bundan takabilir. Çünkü kendisinde korona varsa bile başkasına yalnız olduğu hmm. için bulaştırmayacak. Ama laboratuvarda deskin üstünde olan koronayı almayacaktı. Almayacak Şimdi abi. bakın burada gördüğünüz filtre tabakasının özelliği nefes aldığınız zaman bu filtre tabağı ventilden almazsınız. Siz buradan nefesinizi verirsiniz. Hmm. Eğer ki Yanınızda, çevrenizde bulunduğunuz asansörde sadece tek katman, sadece bu maskeyi takan varsa siz risk altındasınız. Çünkü karşınızdaki hiç maske takmıyor gibidir. Kendisini korur ama kendisindeki hastalığı bu ventilden dışarıya verir. Çünkü bu ventil tek taraflı çalışır. Mesela şurada kamera yaklaşırsa belki şurada gösterebilirim. Buradan rahatlıkla tabii, e, tabii, evet, görebiliyorsunuz. Görülüyor hocam. Yani, evet, sonuçta ha, o şekilde dışarıya tabirsek. veriyorsunuz bunu. Evet. Ve e, bu durumda böyle bir maske takan kişi mutlaka üstüne ikinci bir cerrahi maske takmak durumundadır. Durumda. Eğer ki takmıyorsa lütfen siz ikaz edin. İkaz edin Yoksa altındasınız. Tabii Peki. ki. Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ee, hocam yerimize geçelim. Dilerseniz e, aşıyla e, ilgili bir haberimizle konuya giriş yapacağız. Arkadaşlarımdan rica edeyim e, haberimiz gelsin. Dünyayı heyecanlandıran COVID-19 gelişmesi aşının ilk görüntüsü geldi. Şimdi zaten o da ekranlarınızda görüyorsunuz. Amerika merkezli evet. çok uluslu ilaç şirketiyle Türk bilim insanlarının geliştirdiği koronavirüs açısında sona gelindi. İlaç şirketi Belçika'dan paylaştığı videoyla bütün dünyayı heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu. Siz bu gelişmeyle ilgili hocam ne yorum yapacaksınız? Ee, tabii ki bu çok iyi ama aşıların geliştirilmesi çok kolay değil. Değildim değil Önlemleri bırakmayalım çünkü... Bu aşıların ne kadar koruyucu olduğunu veya ne kadar süre koruyucu olduğunu bilmiyoruz. Şimdi normal grip aşılarını biz her sene oluyoruz biliyorsunuz. Bu sene evet, oluyorsunuz, evet. ertesi sene yine evet. olmak zorunda kalıyorsunuz. Şimdi bu aşılar yeni çıktı, deneniyor. Kaç ay koruyuculuğu var bilmiyoruz. Belki e, bazı kişilerde 4 ay koruyuculuğu olacak, bazılarında 6, kişi, 6 ay olacak, bazılarında 1 yıl olacak. Ve bunu değişecek. görmemiz lazım. Tabii. Bir de dünyada... Tabii öncelikle sağlık personeli ve koruma önceliği olan kişiler bunu kullanacaktır veya bu aşılar yapılacaktır. Bütün herkese bu aşıların yayılması mutlaka süre isteyecek. Aşı çıktı, rahatladık, koronavirüs yok diye düşünmeyelim. Son ana kadar risk altındayız. Ama bunlar tabii ki çok güzel gelişmeler. Güzel gelişmeler de duymaya devam ediyoruz. Tabii ki farklı haberler de geliyor. Bilim insanlarından bir uyarı geldi hocam. Dilerseniz farklı bir virüsün adını eğer izleyicilerimiz tabii ki duymaya e, gönüllere el verecek mi bilmiyorum ama virüsün adı SARS-CoV. Evet. E, Amerikalı araştırmacılar hayvanlardan insana geçen farklı bir virüsün neden olabileceği potansiyel yeni bir salgın konusunda uyarılarda bulundu. Bilim insanları 2016 yılından beri içinde domuzları enfekte eden ve hayvanlarda şiddetli ishal ve kusmaya neden olan bir koronavirüs türünün insanlara da bulaşabileceğini kanıtladıklarını açıkladı. Yarasalardan domuzlara geçen SARS-CoV adlı virüsün havayoluyla insan solunum organlarında, kare Ciğerlerde ve bağırsaklarda çoğalabileceği belirtti. Evet böyle bir durum var. Şimdi evet hayvanlarda üreyen virüsler var. Ve bunlar zamanla mutasyon geçirip insanlara da bulaşabilir. Ama bu virüs 2016 yılında çıktı. 3 ana çalışma 2017 yılında yapıldı. Ve bununla ilgili olarak bildiğimiz şey... Domuzlarda diyare yapması asıl. Şiddetli Hı. diyare yapması. Evet. Ee, sonradan yapılan çalışmalarla şunu fark Diğare, ettik ki biz. ishal, ishal yani domuzlarda özellikle yavru domuzlarda şiddetli ishal yapabiliyor. Ama zamanla domuzdan insana geçebileceğini de gördük. İnsanda da hangi hücrelerde çoğalıyor diye test edildi. Kalın bağırsağın son kısmında çoğalıyor. Bir. İkincisi akciğerde çoğalıyor. Üçüncüsü karaciğerde de çoğalabiliyor. Fakat... Bunun anlamı insana bulaştıktan sonra şiddetli bir solunum yetmezliği yapacak değil bu virüs. İşin açıkçası 2016 yılında çıkan bir evet, virüs. Evet, evet. Neden şu anda edersek, değil mi tabii mesela? Ki yani, yani, niye bu ana kadar konuşmadık? Tabii kesinlikle şu ana kadar e, yani bu virüsün eğer korona gibi virülansı, bulaşıcılığı ve öldürücülüğü yüksek olsaydı... Çoktan, Çoktan büyük bir Ama böyle bir uyarı yapma ee, gereği de duyuldu tabii, tabii ki. Tabii, Böyle bir şey var. Her virüs e, insanda e, üreyebilir maalesef. Hayvanlarda üreyebilen eğer mutasyon geçirirse. Ama iyi bir haber var. Ee, bir antiviral ilaç bu SARS-CoV-2'ye karşı oldukça etkili. Eğer ki yayılma hmm, olsa bile... Olsa bile belki bunun önüne ilaçları, Tabii koronada denedik. Aslında çok da etkili bulmadık. Ama bu virüs üzerinde etkili. Etkili. İnşallah adını daha fazla duymayız çünkü yüreğimiz kaldırmıyor maalesef hocam. Şimdi mide asidi önleyici ilaç kullananlara bir uyarı niteliğinde haberimiz var. Koronavirüse bağlı olarak gelişen COVID-19 hastalığına yakalanma riskini artıran ilaçları Amerikan Journal of Gastroenterology dergisinde yayınlanan bir araştırma ortaya koydu. Bu araştırmaya göre mide asidi önleyici ilaçlar COVID-19'a yakalanma riskini artırıyor. Neden? Ee, şimdi... E Yaklaşık bir insan ömrü boyunca 60 bin ton gıda alır ağızdan. Çok Hı -hı. büyük bir rakam. Hı -hı. Ve bunun içinde bakteri olur, virüs olur, mantar olur, parazit olur. Ama midenin içindeki asit bu ağızdan aldığımız 60 bin ton gıdanın içindeki virüsü, mantarı, bakteriyi yok eder. Eğer ki siz mide asidini çok aşağıya düşürürseniz o zaman problemler ortaya çıkar. İlk başta bu teorikte ama bu American Journal of Gastroenterology'da yayınlandı. Daha sonra şu anda biz hani bunun gerçekten olduğunu düşünüyoruz. Baştan beri biz ikaz ediyorduk zaten bu konuda. Evet. evet. yere bu ilaçlardan alınmamasını. Evet. Ee, hele şu korona döneminde de. iyice de dikkat etmek. Evet. Bir ikinci kez dikkat etmek. Gerekmektedir. Gerek. Çok güzel bir videomuz var. Bu videoyu sizlerle paylaşmak istiyoruz. 60 yıldır evli bir çiftin görüntüleri gelecek ekranlarınızda. Onlar maalesef korona virüs yüzünden 215 gündür ayrılardı. İşte ekranlarınızda virüsü atlattıktan sonraki kavuşmaları. Oh, yeah. <laughs> <laughs> get over here. <laughs> I thank <mean>, you so much. you're all right. I love you After 60 years, I got to do Yani sevdiklerimizle ayrı kalmanın zorluğunu tabi bu dönemlerde çok fazla yaşadık. Evet. Sarılmak isteyip sarılamadık. Belirti göstermediğimiz için bu virüsü taşıyor muyuz, taşımıyor muyuz bilememenin endişesini de yaşadık aslında. İnşallah evet. herkes sevdiklerine kavuşacak. Sağlıklı günler tekrar göreceğiz inşallah Umarım. diyelim hocam. Tabii ki inşallah. inşallah. Şimdi sindirim sistemimizde daima dikkatli olmamız gereken bazı. Alarm bulgular var. Duygusal videolardan sonra benim tekrar konuya kanalize olmam birkaç dakika alıyor. Bunlardan bir tanesi inatçı kusmalarmış hocam. Neden evet. meydana gelebilir? Bunları böyle bir tek tek minik minik bakalım istiyorum. Tabii ki. Şimdi inatçı kusmalar mide çıkışındaki bir darlıktan dolayı görülebilir. Yani bir mide tümörü orayı daralttığı zaman inatçı kusmalar gözükür. Çünkü mide aşağıya doğru boşalamaz. Hı -hı. Geriye gelecek ve kusarak kişi rahatlayacak. Bu kusma Ama, dediğimiz şey hocam mesela yemek yedim. iki günde evet. bir, üç günde bir yediğim şeyi çıkarıyorum mu? Yoksa her öğünden sonra kusma ihtiyacı hissediyorum mu? Hangisi alarm bulgusu mesela? Ee, şimdi bakın e, bazı insanlarda ilk başta kusma başlar. Mide çıkışı tıkanmıştır. Veya ülser de bunu yapar. Midenin çıkışını daraltır ve mide boşalamaz. Ve arkasından giderek mide büyür. İlk başta şiddetli kusmalar olur ama sonradan mide depo görevini görür. 2 litreye kadar büyür. E, i̇yice dolduktan sonra kusma ortaya çıkar. Hmm. Ama kusmanın birçok sebebi de vardır. Bakın bir gastrit bunu yapabilir. Hmm. Pankreatit pankreas bizim çok önemli bir organımızdır evet. ve tamamen midenin arkasında yer alır. Genelde herkes kusma olduğu zaman ilk başta mide akla getirir ama pankreas iltihabı veya pankreas kanseri de kusma yapar. Hmm. Bir ikincisi safra yolu. Burada gördüğünüz safra yolu var. Keseden taş safra yoluna düşer. Alt ucuda tıkar. Tıkadığı zaman hem pankretit yapar ama pankretit yapmadığı zaman da ana safra kanalı tıkandığı için sarılık da olur ve şiddetli ağrılı kusmalar da ortaya çıkar. Hmm. Ee, Tabi ülser de mide ülseri de var yapabilir. E safra Altta taşı yatan, hocam? Safra taşı evet. Safra taşı genelde kesede oluşur ama e, bir müddet sonra kesenin kasılma hareketleriyle ana safra kanalına düşer ve alt ucu tıkar. İşte hmm. o zaman problem. Hmm. Kesedeyken taşların belki %90'ı sessiz olabilir. Ama ana safra ...safra kanalına düştüğü zaman bir problemdir. Çünkü alt ucu tıkar, safra akamaz... karaciğere geri gelir, oradan kanı karışır... ...ve sarılık ortaya çıkar. Tıkanma tipi sarılık yapar safra Aynen. taşları. Aynen. Tabii aynı zamanda... ...pankreas kanalı da aynı noktaya açıldığı için... ...bağırsakta, e, safra taşı o noktayı da... ...tıkadığı için iki kanal birden... ...aynı noktaya açılır... Pankretik de ortaya çıkar ve hastada şiddetli bulantı, kusma, kusma. övürmeler ortaya Olabilir. çıkar. Ama çok dikkat edilmesi gereken bir şey var. Bir hastamızda uzun süredir kusmalar varsa ve bu çok uzarıya, uzağa doğru e, iletileye atılabiliyorsa ha, ha. o zaman bir problem vardır beyinde. Çünkü beyinde bir Aa, kitle varsa... Kusmanın da şeyi önemli, tipi önemli. Tabii, yani. projektil deriz. Bir hasta gayet sakin, otururken bir şey yok, konuşur, sohbet eder falan. Birdenbire karşı duvara bir Birdenbire hiç hissetmeden ani olan bir kusmadan bahsediyoruz Aynen, mu? evet. Çok hızlı bir 2 metreye kadar kusayabilir. Çünkü midenin ters refleks hareketi çok kuvvetlidir. Kuvvetli. Ve dışarıya atar. İşte bu durumda bir kere olduğu zaman bile mutlaka doktora gitmek lazım. Çünkü beyin içi bir kitle lezyonu olabilir. Veya beyinde... Ee, özel bir sindirim sistemiyle ilgili bir merkez var. Oraya bası yapan küçük tümörler bile bunu yapabilir. Önemli. Peki e, hocam e, kansızlık, aşırı halsizlik ve yorgunluk yine e, karşılaştığımız bazı Tabii. önemli bulgular, alarm sinyallerinden olabilir diyorsunuz. Evet. Şimdi kansızlığın birçok sebebi Tabii. vardır. Ama özellikle erkeklerde ve 40 yaştan veya menopoza girmiş bayanlarda kan miktarı düşükse çok iyi araştırılması lazım. Hmm. Çünkü öncelikle ağızdan anüse kadar sindirim sisteminde bir noktada kan kaçağı vardır. Ve tabii bir havuz var, bir noktada kaçak var. O zaman kan miktarı azalacaktır. Kan miktarı azalınca da kişide halsizlik olur, yorgunluk olur. Merdiven çıkmaz ya da yol yürüyemez. İki adım atsa hemen tıkanmaya başlar. Evet. Tabi bunun hemen araştırması lazım. Kansızlık. Evet. Tabii bir de şu var. Kansızlık sadece böyle gizli kanamayla da olmaz. Eğer ki bir kişi de makattan kan geliyorsa bu alarm semptomudur. Hmm. Ya kolon kanser ya hemorait var ya üsretif kolit var. Ama ağızdan da kan geliyorsa bu da çok büyük bir problem. Hemen hekimle görüşmek lazım bu konuyu. Hiç ihmal etmemek lazım. Ee, anlamlı kilo kaybı, iştahsızlık ailede eğer kanser öyküsü varsa yine alarm sinyallerini duymalıyız. Ve son bir ayda ortaya çıkan ve devam eden kabızlık, ishal ya da karın ağrınız eğer varsa orada Dikkatli olmamız gerekiyor. gerekiyor. Tabii kilo sindirim kaybı çok... Alaka bir, bir alakalı bir sıkıntı var demektir yani. Tabii kilo kaybı vücutta bir hastalığın Hı. olduğunu gösterir. Hasta der ki devamlı yiyorum yiyorum ama kilo ediyor. O zaman tiroid hastalığı olabilir. Hormonal problemler vardır. Eğer ki hormonal problemler araştırıldı herhangi bir şey yok. Kişi kilo kaybetti o zaman sindirim sistemini çok iyi araştırmak gerekecektir. Ee, tabii Aha. ani ortaya çıkan kabızlık. Kalın bağırsakta eğer ki bir tıkanıklık yaratan tümör varsa birdenbire katı gıdalar girecek. Sıvı iken geçebilir ama katı gıda o tümörün olduğu noktayı tıkadığı zaman hem bulantı olacak, kusma olacak ve kabızlık ortaya çıkacaktır. Ama bir de vücutta şöyle ilginç bir şey var. Orada tümör olduğu halde vücut bu dışkıyı aşağıya geçirebilmek için bağırsak içine su çeker, sıvı bir hale gelir, ve arkasından bu kitleyi geçer, ishal olarak çıkar. Yani ishalde de çok dikkatli olmak zorundayız. Olmak lazım. Ve ishal dediğimizde mesela kronik ishal diye bir şey de karşımıza çıkıyor. Özellikle 4 haftadan uzun süren, günde 3 ya da daha fazla yumuşak şekilli veya şekilsiz dışkılamanın olduğu durumlar kronik ishal olarak adlandırılıyor. Hocam evet. bu kişiler böyle bir şey yaşadıklarında, böyle bir sorun yaşadıklarında ne yapabilirler? Nelere dikkat etmede gerekir Ve tedavisi nasıldır? Şimdi akut ishaler genelde enfeksiyözdür veya Aldığımız bazı alerjik gıdalarla olabilir veya et yediniz, üstünde hemen bakteri vardı, 4-6 saat sonra sorun yapar. 1-2 gün içinde, tabii şu var, yani mideyi tuttuğu zaman gastrit deriz, ağızdan bir virüs aldınız veya gıda zehirlenmesi yaşadınız. Mideyi tuttunuz, bulantı kusma olur ama aşağıyı tutarsa ishal olur. Bunlar bir reflekstir. Hı hı. Yani midede övürme refleksi veya kusma refleksi, midedeki o bakterileri dışarıya atma refleksidir. Evet. Kalın bağırsakta da yine aynı şekilde ishal bir savunma refleksidir. Enfeksiyoz ajanları atar. Ama Aslında bu ]acağız. iki gün, üç gün, dört gün sürer, biter. Tamam. Çoğu akıt ishallerin yüzde 95 kendiliğinden iyileşir. Hı hı. Ama bir, iki, üç hafta oldu, dört hafta Hala oldu. Hala devam artık bu, Devam ediyorsa kroniktir. Bu bir problemdir ve çok büyük bir ihtimalle bunun altında... Ee, enfeksiyon sebepler değil de vücudun kendi hücrelerine saldırdığı ve iltihap yarattığı hastalıklar vardır. Bunlardan bir tanesi ülseratif kolittir, diğeri de krona hastalığı, bir de bu ikisinin karışık tipi vardır. Bunlardan şüphelenmek lazım. Ve biz eğer ki böyle 4 hafta süren bir ishal varsa, ki zaten onlarda bazı ilaçlarda derenir, hemen makattan laman yapar, 2 tane 15 dakikada girer bakarız bağırsak nasıl durumda. Baktık çok yeterli açıklama olmadı. O zaman kolonoskopi, kolonoskopi yapmanız gerekebilir. Şimdi hangi insanlar tehlikelidir diye baktığımız zaman eğer kan varsa ve aşırı sulu bir şekilde meydana geliyorsa. Evet. Kan her zaman alarm semptomudur. Alarm. Aşırı bir sulu, kere gördüm geçti bir daha hiç görmedim bile mi? Değil. Alarm semptomudur. Doğrudan incelenmesi lazım. Evet hemoriyette de bir kere olabilir ama kolon kanserinde de olabilir. Bir de şöyle bir şey var. Kitle var. Damarları tümörlerini zayıflamıştır. Siz kan sulandırıcı bir ilaç alırsınız ağrı kesici. Kanama yaratır. Arkasından geçer. Bir kere kanamam oldu der. Bir ay boyunca daha sonra kanama olmaz. Ama o sürede kitle büyür. Evet. Çok dikkatli olmak lazım. Ee, bunun yanında aynı zamanda e, 38.8 derece veya üzeri ateşiniz varsa diyorsunuz. Evet kronik iserle beraber böyle bir ateş varsa... Problemdir. Tek başına bile 38'i geçen bir ateş zaten Geçimlerde araştırmak de değil mi zorundadır. Aslında. Büyüklerde tabii ki. Evet. Orta ya da şiddetli karın ağrısı oluyorsa, eşlik ediyorsa eğer? Eğer ki o bu tip bir karın ağrısı varsa, kronik istihal varsa muhtemelen ülseratif kolit olma ihtimali vardır veya kron hastalığı. Ülseratif yani vücudun kendi hücrelerine saldırdığı, bizim bağışıklık sistemimizin yanılaraktan yapmaması gereken bir şey yapıp kendi hücrelerini yok ettiği bir kron e, Kolit veya inflamatuar bağırsak hastalığı oluyor bu. Normalde var olan bakterileri yok etmeli bizim savunma hücrelerimiz. Ama şaşırıyor, şaşırtan belli bazı durumlar var. Kendi hücrelerini yok edince iltihap oluşuyor, iltihap hı hı. büyüyor, kanama oluyor ve sorunlar büyüyor. Aynı zamanda tansiyon düşüklüğü var ve 48 saat geçmesine rağmen eğer değişiklik göstermiyorsa dikkat etmemiz gerekiyor. Acil bir durumdur. Tansiyon A düşüklüğü varsa bu kişinin isali çok fazla sıvı kaybı yapmıştır. Kanama da varsa iyice kan miktarı düşmüştür. Halsizlikle beraber sıvı kaybı önemli bir sorun. Hemen hekime başvurmalıdır. Bu Biraz ağır bir tablo oluyor tabii. Kaça kadar düşmüştük diyebiliriz tansiyon olarak. Tansiyon. Kaça düştüyse? Yani 9'un altı bizim için büyük 9'un altı böyle bir problemdir. Ama şöyle bir şey var. Normal, hastanın bir he. önceki tansiyonunu bilmemiz lazım. Onu diyecektim Basın Bazısının evet. 14'dür. Hmm. hep 9'dur. Dokuz. Çok anlamlı değil ama 9 olan 7'ye düştüğü zaman sorundur. Anladım. Ee, onu daha çok ondan değil de günde kaç kere tuvalete çıktığı bizim için önemli. Hasta diyorsa ki ben, ben günde 6 kere çıkıyorum bir problem. Ateşim de var, büyük problem. Dışkıda kan da var, daha, büyük, daha problem. büyük problem demek oluyor. Peki sıvı ya da gıda alımını engelleyen kusma hali varsa bir enfeksiyon durumu yaşatacağı için derhal hekiminize gitmeniz gerekmektedir. Evet, çünkü zaten gıdayı alamıyorsunuz. Bunun altta yatan sebebini bilmiyoruz ama biraz evvel ithaplı bağırsak hastalıkları da aynı şekilde vücudu düşürdüğü için iştah kapanır kolay kolay yiyemez. Evet. Gıda zehirlenmesi yine bir şey yiyemezsiniz düşkünlük olur. O zaman doktora başvurmalısınız ve biz o zaman damardan besleriz kişiyi elektrolitleri, ilaçları damardan veririz. Çünkü ağızdan kolay emilemeyecek bir durum vardır. Peki hocam şimdi bir sosyal medya sorusu hemen araya alacağım. Tahlillerim normal çıktı ama ne yesem şişiyorum su içsem kilo alıyorum. Neden? Bu çok duyduğumuz bir herhalde e, belirti değil mi hocam? Ee, Tahlillerin normal mi? çıktı yani araştırılmış. Ama e, acaba ve... ne araştırılmış da ne norma çıkmış da yani Nelere bakıldı? Acaba bu çok önemli. Yani gidip tam kanserim CRP gibi basit iltihabi durumu gösteren e, incelemeler mi yapıldı? Veya burada vücutta kilo artımına neden olan bazı endokrin hastalık vardır. Kortizol dediğimiz hormansı yani kortizoldu. Hormonun salınımı artar ve kişide bir e, Kişi kilo ne? alma problemi ortaya çıkar. Bunların ekarte edilmesi lazım. Sebepsiz yere birdenbire kilo alıyorsunuz, şişkinlik ve e, karın çevresinde de büyüme. Endokrinolojik olarak bunlar incelenir. Hı hı. Ama tabii e, yani ne yersem ya da ne içsem yarıyor e, cümlesi bizim için çok önemli. Onu araştırırız biz gerçekten. E, bu doğru mu? Kişi şu kadar gıda alıyorsa, bu kadar enerji harcıyorsa aynı kiloda kalır. Ama Hı -hı. çok gıda alırsanız, az enerji harcarsanız Hı -hı. kilo alırsınız. Evet. Eğer ki gıda alımını azaltırsanız, enerji alımını arttırırsanız sporlu egzersizse Hı -hı. o zaman kilo verirsiniz. Ama bunun tek bir istisnası var. Bunu da son 5 seneden beri biliyoruz. Buyurun canım. Şöyle bir şey var. Şişman fareler var, büyük, obez fareler. Bunların dışkısını alıp gayet zayıf farelere verdiğimiz zaman çok dikkat ettik. Aynı şekilde o zayıf farelerin eskisine göre aldıkları gıdayı, yemeği azalttığımız halde onlar da kilo aldılar. Hmm. O zaman bağırsak mikrobiyatasının biz önemini anladık. Evet. Şimdi bağırsak mikrobiyotasında var olan yani bağırsağımızda 1,5 kilogram bakteri vardır. Bu 1,5 kilogram bakterilerin bir kısmı bizim sindiremediğimiz bazı gıdaları alır, parçalar ve bunları enerji haline getirir. Hmm. Ama sizin bakterileriniz bu sindiremeyen gıdaları parçalayıp enerji haline çevirmiyordur ama başka obez birisinin bunu yapıyordur ve günde en azından %7 oranında ekstra kalori elde eder. Son zamanlarda bununla ilgili çalışmalarda var. Evet. Ee, şişkinliğin neden olduğu diğer rahatsızlıklar, sindirim sistemi hastalıkları, vücutta ödem, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, besin alerjileri ve stresi de ekleyelim. Hocamla bugünlük çok kısa bir zamanımız kalmıştı maalesef ama bir sonraki programda sizi çok daha fazla uzun ağırlamak ve değerli bilgilerinizden faydalanmak istiyoruz. Katıldığınız için çok ama çok teşekkür ediyoruz. Bir alkış rica ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Profesör Dr. Orhan Tarçın hocama ben hemen diğer konuğumu davet ediyor olacağım. Bakalım kim geliyormuş.